Rüyada aynı rüyayı görmek nedir? Mesela ben her gün merdivenlerden inip çıkıyorum diye örnek verdim. Hep aynı rüyayı görmek. Çözemediğiniz, aşamadığınız, devamlı önüne engeller gelen her şeyinizin çözümlülüğe doğru yol alacağını gör. Ama aynı rüyayı görüyorum ama tersine görüyorum derseniz. Çözümsüz olaylar size maddi olarak sıkıntı yaratacak ve dikkat etmezseniz mahkeme ile alakalı sonuçlanacak süreçte para ödemenize sebep olabilir. Aynı rüyayı devamlı her gün uyandım tekrar ediyorsanız aile büyüklerinizle alakalı haklarınızla ilgili ertelenmeler alacağınız paralarda parça parça alıp, Paranın karını yapamayacağınızı gösterir. Mesela aynı rüyayı e, 20 gün üst üste gördüyseniz işinizde büyük bir yükseliş, atamanızda değişim, devlet işi bekliyorsanız bile doğru, sınava gire, gireceksiniz bile sınavınızın yüksek puan alacağınız. Aynı rüyayı aile içinde herkes görüyorsa ailede ne sorun varsa çözümlenip herkes maddi ve manevi rahata vereceğini gösterir. Aynı erkeği bütün gün, bütün ay görüyorsanız, evli değilseniz evlilik yapacağı, evliyseniz evlilik hayatınızdaki erkekle ilgili konuşamadığınız noktalarda çözüm arayacaksın. Eğer evli biri aynı rüyayı görüyorsa, evlilikte boşanma, ters giden olaylar sizin canınızı sıkabilir, aldatılma, yalan dolandırılma konularına maruz kalabilirsiniz diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Yükselen ay burcunuzu takip ediyorsunuz. E akıyor fışıl Instagram sayfam. Bu kanal sizin. Yorum yazın, beğenin, paylaşın. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Hoşça kalın.